Önceki gün P-72 deniz karakolu uçağını sizlere tanıtmıştım. Şu anda da deniz kuvvetlerimizin ana helikopter, döner kanat gücünü oluşturan Sea Hawk helikopterinin önündeyiz. Sea Hawk Skorsky tarafından tasarlanmış, Amerikan ordusundaki UH-60, bizde S-70 Black Hawk kara şahinlerin deniz modeli yani deniz şahini olarak da adlandırılabilir içerdiği ekipmanlar, aviyonik sistemler silahlar açısından gerçekten çok üstün sistemlere sahip bir helikopter ve aynı zamanda da gemilere konuştuğu olduğu için geminin etrafındaki su üstü ve su altı hedeflerini tespit ediyor ve kullandığı silahlarla da onları vurabilecek kapasiteye sahip ve çok fiyatı da gerçekten normal bir Black Hawk helikopterine göre de çok fazla. Gelin isterseniz helikopteri yakından tanıyayım şöyle önden başlayalım. Helikopterin Burnunda gördüğünüz bir kamera filir sistemi var. Bu sistem Asel Filir. Aselsan tarafından geliştirilmiş ve helikopterin her türlü hava şartında etrafı görmesini, hedeflerin takip edilmesini sağlıyor. Ki bu helikopterler barış zamanında çeşitli arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Deniz üzerindeki kaçakçılık gibi birçok hedefi bu kamera sistemiyle takip edebiliyor. Şurada da enteresan bir uyarı var. 52 kilogrammış ağırlığı 4 kişiyle taşıyınız diyor. Tabi içinde çok hassas optik lenslerin olduğunu da belirtmemiz lazım. Şöyle devam edelim helikopteri görmeye. Önde kokpit sisteminde iki pilot görevi yapıyor. Helikopter pilotlarında sorumlu helikopterin kıdemli pilotu sağ tarafta ikinci pilot ise sol tarafta oturuyor. Böyle bir ayrım var. Helikopterin hemen yanında çeşitli Aviyonik sistemleri ve kapının yanında da burada gördüğünüz winch sistemi. Winch sistemi araba kurtarmada örneğin deniz üzerinde bir kaza zede var veya bir sat komandosu var. Bu gördüğünüz winch yardımıyla sudan çıkartılıyor. helikoptere çekilerek alınıyor helikopterin içerisine veya yük indirme bindirme gibi de farklı farklı görevlerde kullanılabiliyor. Şimdi helikopterin yanına devam ettiğimiz zaman helikopterin alt bölümünde göreceksiniz şu ön bölümde radar sistemi var radarla deniz üzerini tarıyor Peki deniz altındaki denizaltıları nasıl tespit edecek İşte onun içinde içeride görmüş olduğunuz sonar sistemi Bu sonar sistemi aşağı doğru salınıyor suyun içine daldırılıyor ve su içerisinde 1750 fite kadar yani yaklaşık 3'e böldüğünüz zaman 1 metre yaklaşık 3 fite yakın yaklaşık. 500-600 metreye yakın bir derinliğe suya daldırıyorsunuz ve denizaltıları tespit için manyetik bir dinleme yapılıyor. Bu sonar için içeride ayrı bir operatör var. Sonar operatörü denizaltıları tespit için kulaklığıyla gelen sinyalleri bakıyor ve arkasından neler yapılacak, neler edilecek, altta gerçekten bir denizaltı var mı, nereye gidiyor bunları takip ediyor. Diyelim ki savaş zamanında Sea Hawk helikopteri denizaltıyı tespit etti. Yanımda işte burada gördüğünüz torpidoyu atıyor. Bu torpidoyla denizaltıyı hedefini bularak havadan yok etme kapasitesine sahip. Burada kullanılan denizaltı Mark 84 olarak adlandırılan torpido sistemini silah olarak kullanıyor. Ve bu gördüğünüz yandaki paylona takılıyor bu. Aynı zamanda bu helikopterler 3,5 saat görev yapabiliyor. Bu torpidonun olduğu yere yakıt tankı takılmasıyla birlikte... ...beş buçuk saat havada kalabiliyor. Şöyle devam edelim gezmeye. Helikopterinin öz savunma sistemlerini görüyorsunuz burada. Ve burada da bir tekerlek var. Normalde Blackhawk'larda kuyrukta yer alan tekerlek... ...burada ağırlığın değişmesi nedeniyle daha orta bölümde yer alıyor. Tekerlekle birlikte kuyruğa doğru baktığımız zaman... ...helikopterin kuyruğunda da şurada bir katlanma yeri var. Yani geminin içerisinde bir hangara koyduğunuz zaman... ...gemide alanınız çok dar... Bu kuyruk katlanarak helikopterin daha az yer kaplaması sağlanıyor. Şimdi helikopterin yatay stabilizesi, kuyruk rotoru tepede bunları görüyoruz. Gerçekten yeni herhalde bakımdan çıkmış tertemiz bir helikopter. Üzerindeki bilgileriyle şunlarıyla bunlarıyla tertemiz bir helikopter. Şimdi helikopterin pilota göre sol tarafını birlikte inceliyoruz. Kuyruk katlama yerinin diğer parçası burada. Turkish Navy Türk Deniz Kuvvetleri. Türkiye Cumhuriyeti Bahriyesi 52 numaralı ve tabii ki kırmızı beyaz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava araçlarının tanıtım sembolü. Bu da bu tarafta yer almış durumda. Şöyle dolaşıyoruz motor egzozu ana rotorlarımız griye boyanmış helikopterler. Amaç burada gri rengin kullanılmasının amacı deniz üzerindeki fark edilmemesini sağlamak. Çünkü deniz kapalı havalarda deniz yüzeyi gökyüzü ee bunlar daha gri olduğu için fark edilmesini önlemek. Burada da gördüğünüz üzere bir paylon var. Bu paylonda da M36 olarak adlandırılan mühimmatlarla penguen füzeleri buraya takılabiliyor ve bu füzelerle çeşitli su üstü hedeflerinde vurulması sağlanıyor. Füzeler için roket sanımi çalışması var. Bu sistemin mühimmatın yerleştirilmesi ve yerli mühimmat haline getirilmesi için. Bu konuda da çabalar devam ediyor. Ve tabii ki hava araçlarımızda e, İzmit'te bulunan 351. deniz helikopter filosunun da Yunus. Yunus'u görüyorsunuz burnundan suyun altına doğru bu sonarı ifade eden de bir e, çalışma filo amlemi buraya konmuş. Buna havacılıkta Nozart olarak adlandırılıyor. Helikopterler dediğim gibi Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ana vurucu gücünü oluşturan Sea Hawk helikopterleri. Geçmişte AB-212'ler kullanılıyordu bunlarla ilgili. Ve şimdi çok daha modern Skorski imalatı bu helikopterler uzun süredir Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde.